Allah kızım hoş burada kal. Hadi mal. Hadi gel bir çikirdin boya sen zaten topçu. Ablam bu dediğim şi misin? Ya ne içti bu? Abine, ne içti sen? Vodka <gülüyor> içtik. Yo parfümün bir milyarlık ya kafaya yaktı <gülüyor> ben. Kanun erkesine sıkma ama. Ben bunu Bunu yapacağım Selam aleyküm sevgilim benim Kars'ın dağlarından Çiçekli ovalarından gelmişim. Zurnayla halay çekirim Oh well bitch <gülüyor> Arkadaşlar merhaba, ben de bundan sonra tiktok'tayım, tiktok, tiktok. <gülüyor> İdölüm Kadıköy'de iki içip kafa bulan değil, at üstünde yakımızı içip kafa koparıp vatan kuran atam gibi, gelmen conk bayır artık vatanımı kurtaran atam gibi, erkekseniz hepiniz teke tek gelin lan adam gibi. Biz Erzurumlar olarak Türkçeyi istediğimiz zaman yani en güzel şekilde kullanabiliriz, konuşabiliriz ama eee... Biz bela konuşmayı seviriz. Canız iyiyim yani bizi seven bela serse. Başım çok ağrıyor. Evime gitmek istiyorum. Bu halinle nasıl gidersin? Bir ilacım var. Ne baş ağrın kalacak ne de sarhoşluğun. Bir dikişte bitir ki ilaç iyi gelsin Zeliha. Başladın abi. Z denedi. mor şal yeah. gördün Metin abi gördün Allah lapekmek oh mor şal ya maşallah. Cahil demiyoruz ya işte seni kandırmış işte nikah kıydım diye nikahın yok o demeye getiriyorsunuz ama ama nikahın var yok, mı, yok yok mu? sen Olur mu canım o sen hocam diyorsun, diyorsun ama yok işte bak yok nikah kaldın ortada yok ya fotoğraflarım var diyorsun. Nikah olsa da olmasa Ben üç çocuğumun babası bu. Ben ona güvendim benim çocuğum kocam bana bakıyor. Vallahi sana yürüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Eda e, yok hanımefendiler ben de anlamıyorum hanımefendiler ne dediğini. Hı? Biz de konuşurken zor anlaşıyorduk. Telefonla Biraz ağzılaması farklı bir kadın. Kafa. Fon. Kafa. Fon. Aşağı. Kafan kadar fon. <gülüyor> Tam iPhone'uma alışmış derken yeni bir iPhone'cuğum. O kameranın haline öyle? Resillik. Ben şimdi ne öğreceğim? Dördüncü bir kamera istiyorum. Üstünde makarna pişireceğim. 4 olsun tamam. Az önce bir sihirbazlık yaptım. Bu kutunun içindeki ojeyi kaybettim. Şimdi yine de yiyeceğiz. Öyle bakarsanız işte çok meraklısınız. Çok. Arabanın içinde o Alman kadını görünce, dünya başıma yıkıldı. <gülüyor> Senden güzel olsa bari. Eline su dökemez be, dünya güzelisin sen. Ya anne bir gittin, yağmurla gel. Efendim abi. Gel buraya. Geldim abi. da zor, vallahi. Fa yok Faih yok ihlas yok ayet telküsü yok en bile bir kıtırtı duyacaksan korkacaksan o oh meygat o oh meygat ne ya Allah belan veriyor o oh meygat ne ya <gülüyor> Ayaklarım kokuyor kalk oradan. Üç <gülüyor> sene <gülüyor> <gülüyor> no no no no. <gülüyor> Gelen gideni aratmaz. Biz gideni çok abarttık. Boğa. Evet. Neden sarfı kafanı abi? Not, <gülüyor> bu yüzden. Düz işle. Sonra. Ay don't Düz diyor ama. Tıkmışsın abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Desene Boğa diye. Evet. Boğa. Evet. Benim benim de kafam. <gülüyor> Aşkım. Aşkım. Aşkım. Aşkım. Aşkım. Aşkım. Aşkım. Ne? Ya anlamıyorum arkadaş. Dışarıda sevgili olursun. Öpersin, sarılırsın. Ayıp derler. Kocanı öpersin, sapıp derler. Bu ne ya? Ne oldu kaynat? Benim niye kıl var. Herkes de var annem. Ama, ba, acaba ben büyünce baba mı olacağım? Baba her gün Geher, hırsız arasından sarar. Ataşında Amca eve bakma, ikiracı geldi. Bu evin ne kapısı var ne penceresi. Hırsıza karşı nasıl koruyorsunuz? Evi alanı hırsız avcısına hediye ediyoruz. Hırsız karımdan korkar ama yine bundan korkmaz. Amca, ağşına ne işim var? Yeminim adamın karısını gördüm çok korkuştur. Selim abi cüzdanı unutmuşsun abi. Haa dur verme dur. Dur bir dakika dur. Ver kardeşim. Abi camdan verirdin. Ver kardeşim ver. Cık, cık, cık. Bu niye var? Ne bu? Arkadaşlar <gülüyor> şu anda kışkırtma Kanka. çekiyoruz. Görürsünüz. Yapma Allah aşkına yapma yapma. <gülüyor> yapma ne olur yapma. Kanka ne yapıyorsun? Kıskırtma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin 295 gramlık fındık alabilir miyim? Evet son hamleyi de attın Emin misin abi? O iki fındık kritik diyorsun Buyur abi Abi helal olsun Tamam mı abi? 2 saktır orada supla şey oh! <gülüyor> beyefendi hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Başbolduk hocam bu üstü yok bu depo mu niye böyle bu? Üstü depo. Hı hı. Depolu beyefendi, depolu. Fabrika hatası. Fabrika hatası. Sizi şöyle önlendireyim. İleride otosanay var. Orada şahinler, Doğanlar var. Bu kasa oluyor. Onu boş verin. Satılıktı değil mi bu? Size gelmez. Peki. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun. Muhabbet kuşu ne kadar? 50 lira Tanesi mi? Yok kilosu Kaç tanesi bir kilo gelir? Ya bu tanesi mi? Kaba çarptı, arabanın yanına kaçırdı Ben yarın gelmeyeceğim be be! Ben yarın bu eve gelmeyeceğim <gülüyor> bu için <gülüyor> arabayken Ne parlamı? Ne oluyor gerekli be? Ne bu ya böyle bu? Usta borcumuz ne kadar? Abi top açken 200 lira Çıkartırsak bir milyar. TOBAŞ 200, BMW 1 milyar. Vardır. Süper makarnamı... Aynı makarnada arıyor evet, Hayatıma girdiğinden beri ne takılabiliyorum Ne eğlenebiliyorum Hiçbir şey yapamıyorum Nasıl olacak bilmiyorum Lan lanet hayatımın anlamı mı? <gülüyor>